yerler bir hayal uradım Gafilim bu yere geldim gece garip düşsün kimse bilmez hanıva kader mevla me gece bu gece bu gece bu gece Kadir Mevlam yardım eyle bu gece gece bu gece Vatar vatar zibalar senden güzel Yaran güzel, sohbet güzel, cem güzel Doldur doldur donularım sen güzel Sanırım kadire verdim bu gece bu gece, bu gece. Samırım ghadire verdim. Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece. Gi gibi şakır moğla dinlerin Semah döner kade tutan ellerin Firdevs bahçede onca günlerin Aklıma geldi de derdim bu gece bu gece, bu gece, bu gece Aklıma geldi derdim Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece Bir sultanım, Etrafımız almış ihlasla peri Huri midir, melek midir her biri Sanırım cennete girdim bu gece Bu gece, bu gece Sanırım cennete girdim bu gece, bu gece, bu gece